Bir rasyonel sayıyı göstermek ve bölmek, tanım kümesini belirtmek, bu ifadeyle konuya başlayacağız. Burada aslında başka bir rasyonel ifade tarafından bölünen bir kesir var. Daha önceden de gördüğümüz gibi, kesirler paydaları 0 olursa tanımsızdırlar. Öyleyse p artı 5 0 olamaz. Bunu iki taraf için uygularsak, buna bir eşitlik diyemeyiz. Ama buna eksi 5 ile bir eşitsizlik diyebiliriz. Eksi 5'i iki taraftan da çözüm kümesinden çıkarırsak, p'nin eksi 5'e eşit olamayacağını buluruz. Aynı şekilde bunu 4p artı 20 içinde yapabiliriz. Bu da sıfıra eşit olamaz. Olsaydı bu ifade tanımsız olurdu. 20'yi iki taraftan da çözüm kümesinden çıkaralım. 4p eksi 20'ye eşit olamaz. Her iki tarafı da 4'e bölelim, p eksi 5'e eşit olamaz. Her iki denklemde de p'nin eksi 5'e eşit olması denklemi tanımsız yapıyor. Öyleyse, buradaki çözüm kümesi p'nin eksi 5'e eşit olmadığı bütün reel sayılardır. Daha doğrusu eksi 5 dışında bütün sayılar, bütün reel sayılar. Çözüm kümesini tanımladık şimdi de bu kesri sadeleştirelim. Bu arada bir kesir veya rasyonel ifade, bir işlemde bölen ise, kesri ters çevirip, bölünen ile çarpmak aynı şeydir. Yani, şimdi anlayacaksınız. 2p artı 6 bölü p artı 5 bölü 10 bölü 4p artı 20. Şimdi ilk kısım çarpı, ikinci kısmı ters çeviriyoruz dedik, 4p oldu o zaman, 4p artı 20 bölü 10 oldu. Bölmeyi çarpmaya çevirdik ve ikinci kısmı yani bölen kesri ters çevirdik. Üst kısım 2p artı 6, 4p artı 20'ye eşit olacak. Bunu adım adım yazalım şimdi. 2p artı 6 çarpı 4p artı 20 payda. Evet. Ve p artı 5 çarpı 10 da payda da. Bunu sadeleştirebilmek için şimdi payda ve payda da aynı olan bir kat bulmalıyız. Payda 2p artı 6 var. Şimdi bunu 2 parantezine alalım. Öyleyse bunu 2 çarpı parantez içinde p artı 3 olarak yazabiliriz. İkinci kısmı 4p artı 20'yi de çarpanlarına ayırabiliriz kolay. 4 parantezine alalım. 4 parantezinde p artı 5 buluruz. Haydada ise, p artı 5 var. Bunu sadeleştiremeyiz. En sade halini bulmak için onu bile çarpanlarına ayırmalıyız. Şimdi on'u 5 ve 2 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. 5 kere 2, 10. Evet Şimdi neler sadeleştirebileceğimize bakalım. Bütün işlem boyunca p'nin eksi 5 olamayacağını tabi, aklımızda tutalım başladığımız denklemle aynı olması için bu kısıtlamayı çözüm kümesine eklemeliyiz. Şimdi neleri götürebiliriz? 2, 2'ye bölebiliriz, onlar gitti. P artı 5 ile p artı 5 gider. P'nin eksi 5 olamayacağını zaten belirttik. Bu yüzden onları silebiliriz. Başka ne kaldı. Payda 4 p artı 3 var. ve payda yalnızca şu yeşil 5 var. İşte bitti. Bunu, 4 bölü 3 çarpı p artı 3 olarak yazabiliriz ya da olduğu gibi bırakırız ama asla p'nin eksi 5 olmayacağını, olamayacağını eklemeyi unutmayalım. Bu alttaki yeşil kare matematiksel olarak üstteki kareye eşit.